Tabii ki de Skala sunacağız. Ee, Hadi o zaman çok uzatma geçelim. Evet, iki, evet. Birinci katletimizden ay katletimizden. Hoş Videoyu yazın elle tout vous allez öyle ben bir ikisini e, almak istiyorum Umarım video beğenmişsinizdir. Like etmeyi, abone unutmayın. Bay bay.